Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir Neastık karakter oluşturduk. Ve ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu oyunu Şok oynuyor. Ben bunu fark ettim. Ve bekle. <gülüyor> tamam. Ve ben bu abazıları Trollemeye karar verdim. Ben bu abazıları Artık bu, artık bu seride trolleyizem. Bakalım şimdi Direkt Mekke'ye külüp müydü? Öyle bir şeyde Külübe gidiyoruz. Benim sürekli arkadaşlarımla takıldığım külübe gidiyoruz. Kırt NX'imiz. İsmini unuttum beder. Yani normal. Herkesin hakkı. Şimdi. Çok güzel bildiğim teknikler var. Geldim. Hiç boşması yok. Of ya, <gülüyor> of ya hiç sevgilim yok yazdım ve hepsi koşsak. Selam dedim. Bakın, direkt bir tane oha, oha. bekle su düşürdüm. Bir tane abazey yakaldık. Hahaha. <gülüyor> tamam dedim B senden biraz biraz ostandım arkadaşlar yanına. Çok güzel troll oluyor. İnşallah troll basarılı olur. Geçtim eve. Eviniz davet etti beni. Biraz daha besleyeceğim. Çok güzelmiş. <gülüyor> Evi çok güzelmiş yazdım arkadaşlar. <gülüyor> Oğlum ya çok bir troy olacak şimdi. İtiraf edeceğim. <gülüyor> Oğlum direkt trollendi. Ve trailimize varsar koyuyoruz. Kanalıma video sekiyordum. Huk! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> Her neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadardı. Ben like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.